Soruyor olalım. Set 2 3 fazlı asenkron motor, üç kademeli dirençle yol verme. Merkezi havalandırma sistemi fanı olarak çalışan üç fazla asenkron motor için aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde PLC programını yazıp set üzerinde gerekli bağlantıyı kurarak sistemi çalıştırınız. Problem 2 A. Start butonuna basıldığında motor şebekeye R1, R2, R3 dirençleriyle birlikte girecektir. B. Sırasıyla 5'er saniye arayla R1, R2 ve R3 dirençlerini devreden çıkacak ve motor dirençsiz olarak çalışmasını sürdürecektir. C. Stop butonuna basıldığında motor sırasıyla 5'er saniye arayla R3, R2 ve R1 dirençlerini devreye alacak ve bütün dirençlerle 5 saniye çalıştıktan sonra duracaktır. D. Aşırı akım ötesi açma sinyali verdiğinde motor hemen duracaktır. Not. Motorun omik direnci yerine endiktif direnç ile çalıştırıldığını düşünerek, bir önceki kontaktör devreden çıkmadan, bir sonraki kontaktör devreye giremeyecektir. Soru bu. Bu. Km1, Km2, M3. Evet. Soru. İki etapta, var. şöyle ilk dolarımın bir devreye alınması var ve bunun devreden çıkarılması var. Tamam mı? Önce devre alınma kısmını yapalım. Soru devre alınma kısmını bir daha alır mısın? Start butonuna basıldığında motor şebekeye R1 artı, R2 artı, R3 dirençleriyle birlikte girecektir. Tamam. Sırasıyla 5'er saniye arayla R1, R2 ve R3 dirençleri devreden çıkacak ve motor dirençli olarak çalışmasını sürdürecektir. Tamam. Önce bu işi yapalım. <gülüyor> Şimdi o zaman ne var? Zaman yaygımızın evi kendimize. Ney var? K1 meç çıkışım var, K2 meç çıkışım var, K3 meç çıkışım var, tamam. Ve bile K4 meç çıkışım var. Starta bastığımız anda, şöyle benim start butonum olsun. Bütün kineşlerle motor devreye girecek. Yani V1, V2, V3 kineşleri de birlikte motor devreye girecek. Bu ne demek? V1, V2, V3 devreye girebilmesi için KVM kontaktörünün puan çıkış alması lazım. Öyle değil mi? KVM kontaktörünün olamaz, start bölümün kirelim devreye girdi mi? 5 saniye sonra bu düzenli üzerinden çıkabilmem için kimin devreye girmesi lazım? KVM'nin. Şuna ne kadar? 5 saniye. Bundan da 5 saniye sonra V2 ile devreden çıkarabilmem için K3B'nin evet. devreye lazım. Yani kaçıncı saniye? 10. saniye. Ve bundan da 5 saniye sonra V1 daha sonra V2 çıkmıştır. Şimdi de V3'ün nereden çıkması lazım? Yani K4B'nin devreye girmesi lazım. Yani 15. saniyeye Burada devam ettirmedin. Niye devam ettirmedin? Şimdi homik dirençle yol verdiğinizde devrede direnge kalmasında bir sıkıntı yoktur. Ne oldu? Bu kontakları kapalı, K2M ile kapanıp direnci az olan devre K2M ağırlıklı olarak akım çekecektir. Ama bu bir indüktif direnç gibi veya indüktif direnç olduğunu düşünecek olursak hastalığı neydi? 1-2-3 saygılı bir travı olur. Öyle değil mi? Üç sargılı trafoda. Şimdi siz bu sargıyı bir dışı bıraktınız. Bu sargıyı bir ara dışı bıraktınız. Tarikimi'yi kapatınız. Akım nereden geçiyor? Şu şekilde tarikimi ve Artık oradaki sargı ve bu aşağıdaki sargıdan geçmiyor mu? Evet. Bu iki sargı Hepsi aynı nümede olduğu için Hepsi aynı nümede olduğu için Buradaki sargıda da bir gerilim bir gitmeyecek mi? Yani trafodun kiri veriydi mi düşünün bu ikisini? Şu kısmı da trafonun Eğer ben A2V k 1 kontaktörünü kapayacak olursam aynı anda devrede kapalı olacak olursa, trafonun ne yaptığım sekon kısmına bakın kısa devre edelim. Trafonun kısmına kısa devre ederseniz akım çeker ve belli bir hikmetten sonra da burayı için söyleyeceğim olsak ya. Bu bir. İkincisi de bu kontaktör devreden çıkıp, bu kontaktör devreye girdiği anda şu burun üzerinde oluşan şartlar siniksiyon bana iki kontaktör üzerinde ark olarak ortaya çıkacaktır. Bunu da istemem. O yani devre diyor ki her ne kadar diğer şeye yol vermiyor olsa bu soruda yani bunu diyor endüktif bir yük ediyor ve endüktif bir bobin e, ediyor yol verdiğimizi düşünürsek diyor. K1 K2, K2 girdiğinde devreden çıksın. K2, K3 girdiğinde devreden çıksın. K3 de K4 devreye girdiğinde devreden çıksın hissediyor. Ve bu çalışmasını sürdürecek. Daha sonra durdurma şartına gideceğiz. Onu da ayrı düşüneceğiz. Şimdi burada kaç tane zamanım var benim? 5, 10, 15 gibi 3 tane zamanım var. Bunlar için 3 ayrı zaman arayası kullanmamız mümkün. Tamam mı? Ama eğer ben tlc ile yazım yapıyorsam, 3 evet, tane, evet 3 tane zaman öylesi ya karşılaştırma kontak kullanmam daha mantıklı olur. Karşılaştırma kontakları da yapalım. Önce ne yapalım? Şu sorumuza da bir cevap verelim. Start'a bastığınız andan itibaren, sistem durana kadar devrede kalan bir eleman var mı? Yok. Yok. Hepsi dikkat ederseniz parçalı devreye giriyor. Evet. O nedenle sistemde enerjiyi kalıcı sağlayabilmek için ya start butonunun kalıcı olması lazım veya bir yardımcı olarak ki biz buna kıyasla Merker diyoruz Merker benim kalıcı enerjiyi sağlamam lazım. Evet bakıyorum başlangıçtan sona kadar devrede kalan ve bana enerji sağlayacak herhangi bir eleman yok. Ne K1m, K2m, K3m, ne de K3 K4m baştan sona kadar aynı anda devrelediğim. O nedenle ben start butonumda bir tane yardımcı löleyi merkel 0.0'ı setliyorum değil miyim? Tamam. Yardımcı löleyi devreye aldıktan sonra bu yardımcı löleyem benim için ne yapacak? merkel 0.0 T37 gibi, bunun çarpan kas sayısı neyle? 100 milisaniye ile 1 ton zaman bölgesini <gülüyor> devreye alsın. Buraya istediğiniz değeri yazabilirsiniz. Çünkü, nedir oraya yazacağım değer? Açık kontağı Kapayacaktır, kapalı kontaktır Çaktır o zaman geldiğinde. Bu üstünde. Burada ben karşılaştırma kontaktı kullanacağım için beni çok fazla, oraya yazacağım değer enteres ettim. Tamam mı? Şeye bakacağız, karşılaştırmalarına bakacağız. Ne yapalım? Start alanında, start alanında Aynı zamanda kim girsin devreye? K1 yapalım bunları ee, Buna ne demişiz? 01 mi demişim? Tabloda, Aşağı karşılaştırma kablosunu tamam Gelin verelim. Seyit değil Şimdi startla bastığında hem diğer bir göre, hem de Kadir e, M'ye çıkış verecek olan külse fırlatı biri çalıştı. Şimdi aynı zamanda zaman veren de devreye girdi ve saymaya başladı. Ne yapıyorum? 5. saniyeyi bekliyorum. Öyle değil mi? 5. saniye T37 Burada şunu yapabilirsiniz. Setleme yapmayabiliriz. Ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. İki zaman aralığında, yani zaman aralığı ne? 5 saniye ile 10 saniye aralığında siz K2M'ye çıkış verebilirsiniz. Tamam mı? Bu hangi zamandır kalksa, ister 5'i alayım ister almayın, 6, 7, 8, 9'u eğer alırsanız da 5. Hem on daha yolunda. Tamam. Burada büyük küçük sembollerle iş yapabiliriz. Ne deriz? Neydi? T37. Şurada bir karşılaştırma koltağı var. Tamam mı? Bilmiyorum. Burada da bir değeri var. Ne diyelim değere? Diye? Ee, A diyelim. Nasıl yapıldı karşılaştırma işlemi? T37 işareti bu tarafına geçiyordu. A işaretinin bu tarafına geçiyordu. Evet. Yani, bu şuysa, P37 Integer ise A'da, burayı alıyorum A'yı da burayı alıyorum P37'nin A'dan büyük olduğu değerli oluyor Tamam mı? A'a artık ne dersiniz? 3, 5, 7 Herhangi bir sayısal değer veriyorsunuz Şimdi, tam tersi P37 Yine aldım? Aileyi de buraya aldım. T37'nin A'dan 3 dolu bu sağlıyor. Doğru. Evet. Ha, eşit derseniz küçük eşik koymazsanız küçük veya büyük eşik koyarsanız koymazsanız da büyük olur. Tamam Kaydırmayı gördük. İsterseniz bu zaman dolayı verebilirsiniz. Yani T37 büyük eşik intijer 5'ler T37 küçük eşit integer ona dersiniz veya burada 5'i burada dahil edersin veya burada edersin, onu etmesin o biraz sonra e, bakarız mantığına. Bu aralıklını çalıştırabiliriz. Bu bir yöntem. Aynı şekilde 10-15 aralığına da kaç meni verebiliriz. Bu bir yöntem. Ama illa büyük veya illa küçük koymama da gerekiyor. Siliyorum bu tarafı. Yani böyle yapabileceğimizi görüyorum. Bunu sildik. T37 eşit intijer. kullanmıyor muyum ben burada? Evet. Set kullanıyorum. Set neydi? Bir çevrim dahiy olsa setin bir görmesi o setin kalıcı olarak çalışması için yeterli oluyordu. Niye setliyorum? k setletisi bir bit. K2B hangi yerlerde setleniyor? Bakıyoruz buraya. Beşinci saniyede setleniyor. Öyle değil mi? K2B beşinci saniyede de geliyor. O zaman beşinci saniyenin ton zaman zamanlarısına karşılığı neydi? D37 <gülüyor> için. <gülüyor> en iyi. Setledi mi? Setledi. Tamam Bu arada ne olsun? Bu arada ne olsun? Aynı zamanda Eşit integer resetmesin. 50 olduğunda 50 olduğunda da K1M'yi resetlesin Öyle değil mi? K2 devreye girdiğinde Şöyle de yapabiliriz. Resetlemeyi ben işi garantiye almak için 49'da yaparım. Niye? 49 ile 50 arasındaki zaman gecikmesi nedir? 0.1 saniyedir. Öyle değil mi? Yani çok ciddi bir zaman gecikmesi yok. Bunu ne olarak düşünüyorduk biz? Endüktif yük olarak düşünmüyor muyduk? Endüktif yük olarak düşünüyorduk. O zaman diyorum ki bunu endüktif olarak düşündüğümde, endüktif olarak düşündüğümde, bunun çıkıp, yani k çıkıp, bir milisaniye sonra k 2 girmesi benim için daha avantajlıdır, diyorum. Hep tersi diksiyon devrimleri, o ara ne olacaktır? Çok fazla bana zarar vermeyecektir. O zaman 49'da reset ettim. 50'de de K'yı devreye aldım. Tamam Hı -hı. Daha sonra ne olsun? T37'ydi. T37 eşit 10 saniyede. Yani karşılığı 100'de K'yı 3 meyve devreye alsın. Settesin. Ama 99'da da çıkarmış olsun. Hayır. Niye çıkarmış olsun? K2M'yi resetlemiş olsun. Tamam. tamam Şimdi en son neyi aldıkları? K3M'yi aldık. Söyle. Hocam şimdi T37 integer eşit var ya Evet Bir de altı var hocam Şimdi Hangisi? Bir, hemen altındaki, 49'su yok yukarıdaki Evet, evet. O işte Şimdi K1M'yi bir tanesi devreye alıyor Tamam Bir tanesi K2M'yi devreden çıkarmıyor mu? K2M'yi devreye alıyor K2M'yi K2M devreye, devreye, devreye alıyor, K2M devreye alıyor bu K2M'yi devreden Nereden alıyoruz hocam o integerlar aynı ama Devreye alıp almaması nereden alıyor? sayısal yani Niye sayıyor? Zaman. Diğer sizin run yaptığında şu merkez sıfır sıfır ne yapıyoruz nasıl sayıyor? Şeyde online izlerken 2 3 4 5 evet. 8 çıkıyor evet. Bu değer, bu değer 49 başlangıçta startta şeyi aldı mı? Kavir Bey'i aldı mı? Evet. Bu ne alıyor? 49'ü gördü mü? Evet. Çıkar 50'yi gördü, ömrünü aldı. Evet. Şimdi karşılaştırmalı ve kontak kullanıyoruz, zentici. Aynısını karşılaştırıyoruz. T37'nin o değerli. T37'nin 49'sa... Hı hı. Tamam mı? Bak, gel evveler. Tersimi mi yapıyorsun yani hocam? Mesela kapalıysa açıyor, açıksa kapatıyor. Evet. Değil mi? Şu. Karşılaştırma kontağında doğru olduğu sürece kontak kapalıdır. Yani, bu T37-49'e eşit olduğu an... Hani sayıyor ya, 1, 2, 3, 4... Şöyle bir şey gelebilir aklınıza, şöyle bir şey gelebilir, ya hocam hani sayı oradan 1, 2, 3, 5, 7, 9 Hani atlığa atlığa gittiği zaman 49'u araya atlar mı? Aklımıza böyle bir şey gelebilir. Online izlemede belki sayıları atlayarak görebiliriz, tamam mı? Çünkü 49, 50 ne demek çarpanın 100 olduğuna göre 0.49. saniye, 0.50. saniye, yani 0.1 milisaniyede bir atıyor bu. O nedenle 0.1 milisaniyede benim ekranım yenilenmiyor. Demek istediğim anlığı biliyor musun? 0.1 milisaniyede benim, ee, düzeltiyorum 0.1 saniyede ekranım yenilenmiyor. 0.1 saniyede ekranım yenilenmediği için güç görüyorsun, arkasından 7 görüyorsun, arkasından belki 9 görüyorsun. Bu şekilde artıyor. Ya hocam. 49'u atlarsa atlamaz, ekranda gözükmeyebilir 49 dediğim gibi şu 0,1 saniyede bir değişen bir değer. Ekranımda 0,1 saniyede yenileme hızlarım yok benim. Çünkü neydi? Seri bağlantıdan bir haberleşme yapıyorum. Ama benim ekranında bunu görmeme, TLC'nin de içerisinde 49'u saygıdığı anlamına gelmez. Çevrim süresi neydi TLC'nin? Girişler oluyor, yazılma işletip çıkışları çıkışmaş bütün atıp başa dönmesiydi. Ben buna ne demişimse? En büyük yazılımda, en büyük yazılımda bu 100 milyon saniye geçmez demiştim. Yani zaten benim çözünürlüğümün bir turu 100 milisaniyenin saniyenin altında. Demek istediğimi anlıyor musun? Yani şuradaki çözünürlükten, yani 0.1 saniyenin çözünürlükten daha hızlı çalışıyor benim piyasam. O zaman benim piyasam bunu 49'u görmemesi gibi bir şansı yok. Anladın mi? Yani hocam aslında sahip hani, büyüğü garantiliyor hocam. Yani hıtto buzuyor dalıyor ama eleye bilir ya kadarsa orada da zaten devam eder. Kabul. Büyük de o. Ama benim bunu ekranın çok hızlı ilerlemesinden dolayı, ekranın çok hızlı ilerlemesinden dolayı bunu görememek göremezsiniz. İşte ayar maç yapıyorlar, topa vurda top gidiyor. Tamam mı? Şimdi topu ağır çekimde aldığınız zaman topun girişini siz 1 saniyelerle görebilirsiniz öyle değil mi? Ama normal ekranda baktığımızda televizyon ekranda anlık bir olaydır. o. Ağır çekimde sen bunu çok net görürsün. Burada da olay yok. Ben onu 0,1 saniye çözünürlükte çok hızlı bir şekilde ekranından yeşile görüyorum. Ekranın o yenileme hızı yok. O kadar hızlı bir haberleşme yok piyasiyle. Demek istediğim anlatabiliyor muyum? Ama piyasimin zaten bir döngüsü 0.1 saniyeden daha kısa var. Örnek seri mantıbiliyor mu? 49'u piyasi sayıyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Onu da ekranda göremiyoruz. Yani piyasi 49'dan 51'e veya 58'den 50'ye 50 atlaması gibi bir yüksü yok. Tamam? Ha büyük de tamam hocam garanti göz yani 49'u saymazdı. 50'ye geçtikler de zaten gözükecek ekranda bir şekilde. Kabul. Ama dediğim gibi 49 evet 49'u da sayacak saydığı anda içeride bu işini de, de yapacak. Denebiliğiniz zaman göreceksiniz. Tamam mı? Tam olarak bunu sordum bilmiyorum ama. Şimdi en son kime aldık devreye? K3M'ye aldık devreye. K3M'yi kime aldığımız lazım? K4M'yi. K4M'yi K4M ne zaman alacak? k 37 eşit ne 150. alacak? k 150 olduğunda alsın. Neyi alsın? K, 4, M, Y, S etmesin. Bir bir. Bu ay ne çıkartmış olsun devreler? 149, 149. 149'da da K, K 3, M, Y, S T. Bu benim, bu benim motorumun devreye girmesi sırasında panemeli dirençte yol alma devresi. Tamam bu şekilde devreye giriyor. Bir de benden ne istiyor? Benim sözü durması, sıralı durması istiyor. Onu bir okur musun? Stop butonuna basıldığında motor süresiyle 5'er saniye ara ile R3, R2 ve V1 dirençleri devreye alacak <gülüyor> ve bütün dirençlerle 5 saniye çalıştıktan <gülüyor> sonra duracaktır. Tamam. Şimdi Bu devrenin birinci kısmı. Sonra denen şey şu. Diyor ki, "Sürücüye basacağız diyor. Aa, soru basmadan herhangi bir zaman var mı?" <gülüyor> Yok. Şu an benim bu zaman böyle film içi derseniz ilk işlerden rahat edersiniz. Stop, stop e, notta. Hocam bu stop noktasına ne zaman bilmiyorum, o da bir keyfinden kalmış. Hala bir zaman durdurur. Yani şurada bir zaman sayma gibi bir e, işleri yok. Stopa bastığımız zaman diyor, önce diyor V3 girecek, sonra V2 girecek, sonra V1 girecek. Sonra V1 girecek, sonra V1 girecek 5 saniye böyle çalıştıktan sonra motor devreden çıkacak. Yani ne olacak? Kargo neden çıkacak kim girecek? v 2, 3, 4, 5 de kavuşma. Sonra bu devreden çıkacak kaymaya. Sonra bu devreden çıkacak kavuşma böyle 5 saniye çalışacak ve duracak. O zaman ya burada 5 saniye zamanların var. 5 saniye zamanı dikkat edin yine 5'ten başlattım çünkü ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Stop anı olur benim için. 50, 60 bir şey yazamam oraya. Çünkü başlangıcı burada değil o zaman. Tamam mı? <gülüyor> Soru bastığında K4 çıktı. Kim girip devreye? K3. Şu stopu evet. değil mi? k yani. <gülüyor> 5 saniye böyle çalıştı mı? Evet. Çalıştı. 5 saniye sonra K3 girdi, evet. Evet. girdi. 5 saniye böyle çalıştı mı? <gülüyor> çalıştı. Ondan sonra da karbür girdi mi? 5 saniye de çalışıp duracak. 15 saniye de zaman geçecek bunda. Enerji kesildikten sonra zaman sahne işleminde daha çok biz, hani sizin ters zaman örsi dediğiniz, benim de bırakmada geçtiğimiz zaman örsi dediğim veya piyasada top olarak gördüğümüz. Zaman ölçüsünü kullanmanız mümkün. Tamam mı? Ama gelin bunu ton mantığıyla yapmaya çalışalım. Çünkü her zaman e, ne bırakmada gecikmeye zaman ölçüsünü bulmanız mümkün. Veya o mantıktan ziyade e, ton mantığı üzerine gitmeniz sizin için programlama açısından daha iyi. Şimdi stroba bastık mı? Normalde bakın çocuklar stopa bastığınız anda sistemin durması lazım öyle değil mi? Evet. Tamam mı? Yani hep aklınıza şu gelmiştir sizin stop sistemin enerjisini komple keser. Ama burada sistemin komple enerjisini kesmesi istenmiyor. Tamam mı? O zaman benim burada stop olarak kullanacağım buton, benim burada stop olarak kullanacağım buton, bazı fonksiyonları yerine getirecek herhangi bir giriş. Şimdi, Dönüş içine bakıyorum veya dönüş içine bakıyorum, devrede baştan sona kalan bir eleman var mı? Yok. O nedenle diyorum ki, aslında benim stop dediğim butonla stop dediğim butonla bir diğer her biri çalıştı değil, merkezde bu Tamam mı? Stop ile bunu Bu ne yapsın? Marruf beni devreden çıkıyor. Evet, bu önce K4N'in devreden çıkarsın. k 4 kim alıyordu devreye? K3N, K4N'yi K4, t de ha, Şu 3 bir sıfırıyım ama yani. Tamam mı? Ne yapalım? Merkez 0.1, bu da kontağını açsın. t bir kurtulalım. Zaten s 3 olduğu için Önemli değil, zaman sayması olur ama ee, nedir bir devre? Demize demize girelim şimdi, tamam mı? Bunu bir devrede alalım. Merkez 1.000.000 bir devrede şuna kadar mı? Bakalım ne yapıyor burada. Merkez 1.000.000. Merkez 1.000.000'ı aldığında devrede herhangi bir çalışma bozucu etki var mı? Evet. Yok, çünkü burada hiçbir merkez yok. O zaman merkez 1.000.000 bir devrede şalsın mı? Ne oldu? A aldı. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Set. Seti kesse de önemli değil. O zaman ben bunu yanlış koydum. O zaman ben niye yanlış koydum? Ne yapsın? Resete. Merkez sıfır nokta biri, resete sesi. Resete niye? Merkez sıfır nokta sıfır Yani böyle kontak koyduğum resete setlerle de çözüp değil. O zaman merkez 0.0 devreden çıkacak mı? Çıkacak mı? Kaçacak. Zaman özü devre dışı kaldı mı? Kaldı. O zaman buraya bir daha bir ekstra değer koymamaya gerek var mı ikinci merdiven? Yok. Onu hiç çıkaralım. Başka tekrarlıyorum. Merkez 0.0 bir şeyi bozuyor mu devreleri? Hayır, bir şeyi bozmuyor. Tamam. Başka nası merkez 0.0? Aşağıya söylediğiniz işi şey yapsın k 4 resetlesin. Resetlesin. 4 O da resetledi. ama bir de zaman işim var benim. Öyle değil mi? O zaman Merkel 0.0 Merkel 0.0 K38 gibi Güzel değil mi? Ya 0.1'i düzeltme. Düzeltiyoruz 0.1 0.1 T38 gibi bir ikinci ton zaman öylesini devreye alsın. Tamam mı? Bunu da çarpan katsayısına sayesine? Yüz. Yine buraya şimdilik zamana benim için önemli değil. Nasıl? T38'in beşinci saniyesi. T38'in beşinci saniyesi. Tamam. Bakın burayı. Kaç? Kaç? Kaç? Kaç? Kaç? Kaç? Kaç? Kaç? Kaç? O zaman t38 eşit intijer 50 milimetre. 50 setle ni setliyoruz? Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Resetlesin K3M'yi girdi. Hocam biz arada K3M'yi setlemeyi unuttuk. Nereden? Hocam değil. De... K4M'yi resetledik ya. Şu arada Hı. yok yok. Sağ tarafta. Herkes 16. K4M'yi resetledik işte. Hayır. K3'ü setlemedik. K4M'yi resetlemiştik. Yok hocam. K3'ü setlemedik. K3'ü. Şey, ikinci geri dönüşte. Gerekmiyor mu bu Set, setlemen için? Ayak mı evet, hocam. hocam bir de K4M'yi M0'la... Düzeltiyorum, düzeltiyorum. mi? Evet. Tamam, ha K4M'yi resetledi. m hocam. Ha, beşinci saniyeydi. Evet. İşte tamam, bunu da resetliyorum. Hocam, setlemedik. setlemedik. Setlerden nasıl setedik? Hocam, k 3 setlememişiz. Hmm. Setleyelim. Tamam. Şunu K4P'ye ya. Tamam. Evet. K3. Teknik bir bir. he Merkez 0, 1 olmayacak mı? K4 K4P'ye setleyelim hocam. Tamam. Tamam. K3P'ye girdi devreye. k 3 çıktı. K2P'ye girdi. Tamam. Şimdi oldu. Hmm. Devam edip Şuradan gelmesi yapmalıcak mı kamera? <Gülüyor> Beşinci saniyeye soktuk mu? Yani şu anda kimde böyle? K-2 Onun bir saniye, saniye. T38'i <Gülüyor> e, eşit integer Kaçıncı saniyemiz onuncu yani Yüzüncüsü <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ni resetleyecek? Veya Kimin devreye alacağız? K2M'yi K2M'yi ve setlesin bir bir yine T38 eşit intijer 99'da da kimin evreden çıkarsa ters oldu hocam i̇şte setlesin hayır, hayır. yok ama bir ters yok kim en son? en son K2M'yi setledik hocam. Alt taraftan, sırt taraftan. Sıcak o reset olacak. 90'da olsun, 90'da 90. 90. olsun. 100'ün saniyede kim giriyor devreye? KBM. KBM'yi seyredecek. Reset diyecek KBM'yi. Tamam mı? Bir şey değişmez. Şu anda KBM'nin devrede gidiyor mu? Gidiyor. T38 Eşit 150. integer 150'de de Kimi devreden çıkartması lazım? Reset, K1 M'yi bir Şimdi K'a bir son devrede kabul ama şuna bakmamız lazım. Devrede başka kalıcı elemanın var mı? Bakıyorum. Merger'i almış mıydı devreye? Hı -hı. Evet, Merger'i almıştım. Merger devrede kaldı mı? Kaldı. kaldı. Bir kere Merger'i devre dışı bırakmam lazım mı? <gülüyor> lazım. O zaman ne yapayım? Geleyim bizim. Hücre değeri diyebiliriz? T39 eşit integer 151'le. Meselde merkez 0.1 1. T38 dedim. 38. gerçekten bu bir dış bıraktım mı? Evet bıraktım. Merkeze bu 0.1 değeri bıraktığım zaman merkezi ele geçince nerede var merke? Bu zaten reseptti. Evet reseptti. Şimdi bakın. Merkeze ne zaman geçtiler? Merkez bu nokta bir neyi reseptliyor? Merkez. Merkez bu noktası mı reseptliyor mu? Reseptliyor. Ondan sonra 4, merkez bu nokta bir neyi reseptliyor? İfade Kimi seçiliyor? k 3 mu? k 3 mu? Setliyor. Şimdi bak buraya, k kim ve setliyor? <gülüyor> K38, 49 olduğunu ve setliyor. Öyle değil mi? K3B'yi kim setliyor? Merkel. <gülüyor> Merkel 0.1 devamlı mi? Devamlı devrede e. mi? Devamlı e. devrede. Set basıyor. Neye basıyor habire? K3P'ye set basıyor. K3P'ye ne davresi? Bir de 49'da. 49'da resetliyor. Başa dönüyor. Bilal set basıyor K3P'ye. Bak şimdi. Bilal basıyor seti, şeyi. Seti aşağıya giriyor. Bu sefer ne oldu? Ehli mi oldu? Resetliyor mu? Elim yok. O şartı geçti. Reset diye miyim? O şartı geçtiğimin için kim aktif şu anda? Karlıdaki set aktif. Ona rağmen ben Barış'ı devreden çıkartırız zannediyorum ama K3'ü devreden çıkaramamış. Gördük mü örneğin? Şimdi ne oldu. Ben ben şu noktada bile diyorum ki ben bu setle setletmişim. Ya gel aşağıda aşağılara 39'da resetle. Tamam 39 oldu, resetle bir. Geç üyeye yukarıda set var. Seti ver bir. Bunu nasıl çözeriz? Büyük teşekkür 9'den büyük Bak şimdi Yağmıyor Merkel 0.1 ne zaman kapandı? Ben stop tutturuna bastığımda Merkel bir kapandı mı? Evet. Kapandı. Merkel bir. ben bu buraya tekrar mı? Güzel. Çalışıyor. mu? Evet. Çalışıyor. Ben en son zaman, 150'i ben onu resetliyorum. Öyle değil mi? Şimdi Bu soruya geldi. Resetlemesini sıkıntı yok. Tamam mı? Zaten devreden çıkarıyorum ben. Ama setlemelerde sıkıntı var. Şimdi A3M'yi az önce benim unuttuğum sınavı arttığınız burada setledi mi? Kapalı mı bu? Kapalı Kapalı olmasını sürdürecek mi? Evet. Sürdürecek. Bunun ama ben bir yerden sonra a 3 devreden çıkmasını istiyor muyum? Yok. İstiyorum. Yukarıdaki Yukarıda kapalı olduğu için devamlı çalışmasını sürdürecek mi? Evet, Sürdürecek. Ha hocam burada resetlemişiz. Nerede resetlemişiz? 49 olduğunda resetlemiş. Evet 49 olduğu an reseti yer. Döndüm. Bak burada reset dedik. Bitti bu. K3B'yi, bir yazdı mı? 1 evet. yazdı. İndik aşağı. 49 oldu anı düşük. Evet. resetle. Vintage bitire 0 yazdı. Evet. Döngü bitti. Çıkış kesildi. Fisologi döngüye girdik. Fisologi döngüye girdiğimizde bu merkez bir hâlâ kapalı mı? Evet. Kapalı. Bunu da bastı mı? Bastı. Bu set bitti, girişin az bütünü bu sefer 7.1 yazdı mı? Yazdı. Yazdı. Aşağıya indi. Bu sefer eşit intijer 49 şartlı Ne no, oldu bu sayı? 50 oldu, 51 oldu. Bu evet. reset verebildi mi? evet. evet. En son değer ne kaldı o zaman? 1 kaldı. Işler. O zaman şöyle bir şey yapsak kolye gidene kadar. Öyle bir şey yatsam ne olur? Tek çevirir. Tek, şey. <gülüyor> tek çevirir. Anlaşıldı mı? Yani büyük işle girmeye gerek yok. Ne oldu? tek çevirir. Bastır resetini, verdi resetini. Devam et. Bir daha şu satıra bakmayacağım. Bir sonraki çevirir. Şu satıra bakmayacağım. Tamam mı? Evet. Bu benim işimi şimdilik görüyor. Başka merdivenle ilgili nerede sıkıntım var? Başken devre dışı kaldı, burada devre dışı kaldı. 48'i devrelerden çıkarttı mı? 48'i evet. devrelerden çıkarttı. Çıkarınca ha hepsi resetlenmiş miydi bunların? Hepsi resetlenmişti. Tamam? Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, sistem yeşili bittiğinde bütün sistemi reset size fayda vardır. Bu ne demek? Bu şu demek. Merkez gauss bu numara ile mi? Ben merkez 0 .0 bunu merkez gauss bu numara sıfır diye. Bu iki gün. Anladınız mı? Yani zaten 0 0 kullanmıştım ya hocam zaten biz bunu resetledik olsun. Biraz sistemin komple sayısal değerleri sıfıra çekme de fayda var. Çünkü bir sonraki yeni çalışmaya başlayacağım. Tamam mı? Yani hocam çalışır mı çalışır kabul ama alışkanlık olması açısından sistemi durdurduğunuzda sayısal değerleri Aksistan bir sıfırlamanızda, tekrar sıfırlamanızda fayda var. İki dersen sıfır sıfır sıfır bir resetledi mi? <gülüyor> resetledi. <gülüyor> gelip Q 0.1 Resetli Eee Sıfır <gülüyor> bir, bir, sıfır iki, sıfır bir, sıfır iki, sıfır üç, sıfırlar dumanı. Dört dediğim zaman tekrar çıkışı yerinden resetlettim mi? Evet. Resetlettim. Bir daha gelip buraya. Reset F 37 değil. İki dersen Evet, D37 ile ne, D38 ile hafızalanları sıfıra çektim ve çektim bu şekilde almakta veya alışkanlık haline getirmekte fayda vardır. Şöyle sorayım bakın bakayım. Aklınızda yapmayan yeri var mı? Bunu dediğim gibi büyük küçük yükle yapabilirsiniz. Yani büyüktür, küçüktür arasıyla da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İstiyorsanız onu da çözeriz burada. İster misiniz? Hocam D9 niye yansıtıyor D8? neyi izle 38 var. Yani kesmişiz güzelce. Tamam? Bu şey. Var mı? Yok. İsterseniz bir sonuç büyük küçük yaparız. Tamam?